Herkese merhaba. Videolarımı izleyen kişiler biliyor ki ben hiçbir zaman size gidin şu markayı alın, şu markayı kullanın, bu kalem olmazsa olmaz, çiziminizi bununla yapın gibi şeyler söylemedim. Hatta ilk videoyu izleyenler biliyor ki şunu söylemiştim aynen. Bir kalem ve bir silgi çizime başlamanız için gayet yeterlidir demiştim. Hala da aynı şeyi savunuyorum. Bir kalem bir silgi çizime başlamanız için yeterlidir. Eğer en başından bu videoya kadar tüm videolarımı izlediyseniz istikrarlı bir şekilde çizimde ilerliyorsunuz demektir. Bu videoda da size marka önerileri yapacağım demek isterdim ama böyle bir şey yapmayacağım. En çok aldığım sorulardan biri hangi marka kalemi kullanmalıyım? Set mi alayım? Tek tek mi alayım? Hangilerini alayım? Hangi dereceleri alayım? Bugün bunları cevaplayacağım. İlk olarak marka konusundan başlıyorum. Ben ilk başlarda Lyra kullanıyordum. Daha sonra Faber Castell'e geçtim. Şu an en çok kullandığım Faber Castell. Diğer markaları da deniyorum. Şimdi size tavsiyem tekleme olarak birkaç markadan kalem almanız ve o kalemleri kullanmanız. Yani boyu kısalana kadar o kalemleri kullanmanız. Bundan sonraki aşamada siz kendiniz hangi kalemi sevdiyseniz lütfen onunla devam edin. Çünkü bu çizim tarzınızla alakalı bir şeydir. Ben Faber Castell kullanıyorum diye herkes Faber Castel'i kullanacak, onu sevecek diye bir şey yok. Belki de siz burada olmayan bir markayı daha çok beğeneceksiniz. Eliniz ona daha çok alışacak ve çizimlerinizi o markayla devam ettirmek isteyeceksiniz. Bu nedenle lütfen... Alın, deneyin ve kendi kaleminize, kendi markanıza kendiniz karar verin. O zaman fark edeceksiniz ki yaptığınız çizimler tarzınızı daha iyi yansıtacaktır. Şimdi gelelim kalemlerin üstündeki B, H, 2H, 2B ne anlama geliyor? Şimdi H serisinin seviyesi arttıkça yani H, H2, H3, H4, H5 şeklinde arttıkça... Kaleminizin sertliği de artar ve görüntü yani kalemin koyuluğu azalır. Ama B serisinde durum tam tersi. B serisinde sayı arttıkça koyuluk artar, daha koyu çizgiler elde edersiniz ve kalemin ucu daha yumuşak hale gelir. Ben hangilerini kullanıyorum? Ben genelde çizimlerimde haşla başlıyorum ya da B ya da 2B ile başlıyorum. Tonlamada da 2B ile başlayıp tonlamaya daha sonra 4B, 5B, 6B kullanıyorum. Sizler de B, 2B, 3B, 4B, 5B bunları deneyin. Ve kendi tarzınızda hangi koyulukta çizimler elde etmek istiyorsanız onları kullanabilirsiniz. Evet şu an bu videonun başlığı hangi marka kalemi kullanmalıyım? Bunun cevabı sizde arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.